Başladı maraton çar çöp soundlarınızda high pop istikamet piyasa dlp boz koş koş koş giriyorum şakaktan mermi gibi delip geçerim inan o beynini içi boş kutudan farkı yok bilirim attığın anca fit nefes atta çevrilir koluma yerleştir rol her gün sokakta çekerim bali geceme karışır lanet halis peşine doluşur hemen bir polis karanlık geceme hapis ters kelepçe vurdular abi soğuk buz tutar her yer ani yanıma doluşur birçok da tilki bakana. bakana belayım canım bakama, bakama gözünü çevir bakana. Bakana belayım canım, Bakama, Bakama gözünü çevir Cepime takamam derdi kapıma bağlamam inan o iti jipime Binerim kasılır dişim gezerim Var o sokakları benim. benim Sokağa girerim belimde emanet Gözü bende bütün mahalle çekerim Dumanı devam et devam et Asılma çekerim Emanet emanet Sokağa girerim, benim de emanet Doldur viski, doldur, doldur. çekemem tiri, dekerim dökerim benzin, yakarım şehri. Benimle inatla çan donuna kaçırır pisli. Ecele durmadan atarım fake. Benim ne olsa da çekerim ey İstanbul kahvesini ama manzaran güzel. Bu mevsullar uzar gider. Çocukluk her şeyi güzel gelirdi. Büyüdük sokakta parçalandı dizimek düşmekten kanardı şimdi. Kırılan kartlarımız oldu abi. Artık kalplerimi hülledik tek uğraşımız daha hayallerimiz. Biri baktı biri sokakta bıraktı her şeyi. Gözlerimizi kararttı yemi. Görüyorsun yakında tv'lerde bu çocuklar her şeyi gözlerdi kafamızda. Eksik olmayan güzellik her daim bizi Bu Bu bu edene bir tekme tekerleme gibi tek tek çıkarım ringe Bu rap sahasında ben Rocky Bilba'a Hepiniz popsunuz gözünde Sokağa girerim belimde emanet Gözü bende bütün mahalle çekerim Dumanı devam et devam et asıma çekerim emanet emanet Gözü bende bütün mahalle çekerim Dumanı devam et, devam et Asıma çekerim, emanet emanet Sokağa girerim, benimde emanet Sokağa girerim, benimde emanet Sokağa girerim, benimde emanet Gözü bende bütün mahalle çekerim Dumanı devam et, devam et Asıma çekerim, emanet emanet Sokağa girerim, benimde emanet